Merhaba bayanlar selamlar. Yeni bir, bir proje ile daha yeni karşınızdayım ve proje bu sefer poligon ağında yani geçen sefer NFT'likte gibi Ethereum ağında yüksek fiillerle uğraşmayacaksınız ve diğer play to earn oyunlara göre birazcık daha farklı biraz da aslında stake ve alt üstüne odaklı bir proje ve sonraki kısımlarında da birazcık daha farklı şeyler getirecekler. Neler mi getirecekler? Hadi gelin şimdi başından itibaren inceleyelim. Öncelikle projemizin ismi Planet IX aslında IX değil de roman rakamı ile 9 anlamına geliyor, Planet Line ya da Planet 9 arkadaşlar Türkçe direk söylersek. Peki ne yapıyoruz bu projede, bu oyunda? Öncelikli olarak bir medium yazısından arkadaşlar başlayalım. Game Objective zaten burada da oyundaki esas amacı söylüyor bize. Ne mi bu esas amaç arkadaşlar? Bir lentler satılıyor ve bu lentlerden olabildiğince elde etmek neden olabildiğince elde etmeye çalışıyoruz hatta lentlerde şuradaki beşgenlerden gördüğünüz üzere arkadaşlar normal tipik aslında diğer e, metaverse projelerinde yer alıyordunuz ya bunda da ona benzer yer alıyorsunuz ve bu aldığınız lentleri bölge olarak oluşturup daha sonrasında da oyunun tokenından ödülünden kazanabileceksiniz. Ama bu kazanmanın da farklı çeşitleri var neyse onu birazdan zaten daha detaylı olarak da Pistek'ten bir bakalım arkadaşlar Nice to meet you vesaire diyor takım kendini tanıtıyor bu arada buraya girip tüm takımın kendisine de bakabilirsiniz Hatta şuradan bir tanesini açalım esas çalıştıkları şirket neresiydi Niburu diye bir şirket arkadaşlar Gelip kendinizde bu kısımları araştırabilirsiniz, görebilirsiniz. Neyse bizi ilgilendiren esas yer doğru geçelim. Esas amaçları ise Web3'ü bu blockchain'i aslında oyunla birlikte tüm dünyaya öğretmek bir aracı olmak vesaire gibi bir... Mottoları var vizyonları var arkadaşlar Peki şu ana kadar ne yapmışlar Daha öncesinde 320 milyon tane NFT satmışlar Lan bu kadar NFT ne oluyor vesaire derseniz Evet biraz fazla NFT satılıyor Satılmaya devam edecek Fakat bu enflasyon yaratıyor mu Aslında yaratıyor çünkü oyunun içeriği Bu şekilde birazdan daha detaylı Neden böyle olduğunu göreceksiniz Arkadaşlar bir ara Depradar'da ilk 5 sıraya kadar girdi Hatta en üst 3 sırada ee, poligon ağında işlem yapılan sıraya girdi vesaire. Neyse ne demiştik lentler alıyoruz arkadaşlar ve bu lentlerin de her NFT'de olduğu gibi bazı çeşitleri var ve Pix adı verilen bu lentleri arkadaşlar başka oyuncuları da satabiliyoruz. Evet bizim esas noktamız ana hedefimiz şimdilik burası olacak. Bu Pix'leri peki nereden alıyoruz her pazartesi günü? Belli bir miktarda satılıyor arkadaşlar sürekli her an satılmıyor sadece pazartesi günleri arada tabi bazı ekstra farklı dropları da oluyor. Onun dışında genel olarak her pazartesi satılıyor ve siz daha sonrasında bu aldığınız lentleri istediğiniz an başka oyuncuya satabiliyorsunuz. Oyunun ikinci kazanma kısmında da bu lentlerin içinde atık toplayacağız. Dronlarla birlikte atık toplayacağız ve bu droneları biyo modüllere dönüştürüp bunları da lentlerdeki facility'lere yerleştireceğiz. Yani şu aslında şu bu biyo modülleri enerjileri... Ekstra bir token olacak, ikinci bir token olacak ve tekrardan satabileceksiniz. Oyunun ikinci kısımdaki play to amacı tamamen bundan oluşacak. O yüzden ne kadar fazlalendiğiniz varsa o kadar da yine daha fazla kazanç anlamına gelecek. Ve son olarak da bir roadmap'a bakalım. Aslında şuradaki daha basit bir roadmap'i var arkadaşlar. Geçen senenin sonlarında direkt launch'ı verdiler. Bu çeyrekte arkadaşlar normal staking'leri açtılar ve içinde bulunduğumuz çeyrekte de Play to earn ve impact to earn adı altında aslında ikisi de play to earn ama açacaklarını söylüyorlar ki drone satışı daha yeni gerçekleşti. Bir sonraki kısımda ise NFT crafting olacak. NFT crafting'de de büyük ihtimali yine token yakıtıracaklar arkadaşlar. Birazcık daha basit düzeydeki bir roadmaptır. Şuradaki roadmapa bakacak olursak çok daha detaylı. Biz hangi aşamadayız? Şuralardayız arkadaşlar drone upgrade'i gelmek üzere demiştim satış gerçekleşti demiştim bir sonraki aşamada da biraz önce söylemiştik ya facility'ler olacak bu facility'lere aynı zamanda daha sonra upgrade edebileceğiz yeni token çıkacak onlardan satış olacak yani projenin belirli bir süresi daha var arkadaşlar peki ya bu kadar dedik land land land token kazanacağız vesaire gelin şimdi bir de token'a bakalım şu anda 1.20 gözükse de aslında İlk hype'ını Şubat'la Mart ayı arasında yakalamış durumda. Ama daha sonrasında da düzenli olarak aşağıya doğru düşüyor. Peki biz zaten token çıkartacak mıyız? Hayır arkadaşlar. Token nasıl kazanılıyor? Ne oluyor? Şimdi gelin bir de oyundan bakalım. Şimdi birincisi campaign modu var arkadaşlar. Bu campaign modunda hemen şurada Sirenx diyelim. En çok skora ulaşan ilk 100 kişi kazanıyor. Bunun için de tabii ki. Çok daha yüksek miktarda yatırımlar gerekiyor. Bir sürü lendiniz olacak ve bu lendleri grup haline getireceksiniz. Ve bu sayede sıralamaya girebilirseniz kazanacaksınız. E bu bizim için kolay mı? Değil. Bir de burada hemen parantez açalım. Ya nasıl grup haline getiriyoruz dersek. Arkadaşlar lend aldığınızda size bir tane beşgen veriyor. Hatta oyunun nasıl oynanıldığı kısmındaki bir... Guide'e da geçelim, rehbere geçelim. Şu başları geçiyorum zaten. Nasıl kayıt olursunuz, oyunun token'a, işte haritası, haritasını zaten bakmayı biliyoruz arkadaşlar. Oyun içindeki marketplace'i birazdan zaten göstereceğim. Land, beşgen aldığımızı söylemiştik ve biraz önce hani parantez açıyorum dediğim yere geçelim. Burada da aldığınız land'leri bir yandan da grup haline dönüştürebiliyorsunuz. Normalde tek NFT'niz olduğu zaman, şurada da sadike kısmında rarity'ler arkadaşlar outliers aslında kamının da bir altı kamının da bir varmış. bunu da öğrenmiş olduk. Neyse bunlardan eğer elinizde birer tane varsa normal single NFT'niz olduğu anlamına geliyor. Bu NFT'leri Grup haline dönüştürdüğünüzde ise kazanç daha fazla artıyor. Bir sıralama için kapışabiliyorsunuz, oradan kazanıyorsunuz, biraz önce söylemiştik ama bu kısım aslında çok önemli değil bizim için. İkinci kısım bunların da stake kısmı açılacak ve daha büyük terörücüye, bölgeye sahip olanlar daha fazla kazanacak. E peki nasıl bu bölge yapıyoruz? Elinizde iki tane NFT varsa 2 ile 9 bu arada nadirliği yükseldikçe, gerekli olan NFT sayısında da yükseldiğini zaten katlayan olarak görebilirsiniz. Eğer elinizde iki tane outliers varsa yan yana koyduğunuzda o beşgenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. O zaman cluster'a dönüyor. Eğer on tanesini aynı şekilde yaparsanız araya oluyor. Diyerek katlanarak artıyor. En büyüğü de domain oluyor arkadaşlar. de domain yapmak için ise toplamda 1000 tane gerekiyor. Alt layers'ta 200 tane. Hep zaten 5 katı büyüklüğünde olduğunu görebilirsiniz. Tabii aradaki nadirlikler de fark ediyor arkadaşlar. Peki kafanızda bir şeyler canlandı mı? Büyük ihtimalle şimdilik hayır. Peki bunu size nasıl canlandırabilirim? Tabii ki görsel olarak bununla ilgili bir rehber hazırlamışlar. Hemen zaten biraz önce baktığımız yer video da burada. İleriye doğru götürünce neredeydi? Hah, buradaydı. Biraz geriye gitmemiz gerekiyormuş. Bu arada, beşgen, beşgen, beşgen deyip duruyordum, altıgen, pardon yanlış söyledim zaten beşgen olsa böyle olmazdı. Bu altıgenleri yan yana getirdiğinizde bu sadece bir örnek, illa bu şekilde yapmanıza gerek yok. İsterseniz 3, 4, 5, 6, 10 tanesi böyle sıralı olur. Daha sonrasında da diğerine yine farklı sıralı şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda bölge oluşturuyorsunuz. E bu bölge ne anlama geliyor? Bunu ben niye bu kadar üstünde durdum? Çünkü Arkadaşlar hem bu sıralamaya girmek isteyenler hem bölgesini büyütmek isteyenler gelip sizin lendenizi satın almak istiyor. Siz paket aldığınızda bu arada paket satışında nasıl olduğunu bir göstereyim ondan sonra devam edeyim. Paket satışları burada gerçekleştiriliyor. Gravity Great kısmında. Şu kısım arkadaşlar sadece çekilişler için geçerli. Buradan alamıyorsunuz. Alt iki kısımları takip etmeniz gerekiyor. Özellikle lendenler şu zaten gördüğünüz altıgen şeklindeki değişik şekildeki yerden satılıyor. Ve hepsinin de tarihini Aşağıdan solda tarihlerini kendiniz görebilirsiniz. Ve bunları satın alırken de arkadaşlar hepsi farklı bölgede satılıyor ve belirli bir miktarda satılıyor. Anlamadığım burada bir nokta var. Neden böyle yapıyorlar çok emin değilim ama bana şu şekilde bir dönüş oldu. Aldığımız bu eşyayı standart ya da express olarak teslim süresini seçebiliyoruz. Express'te daha pahalı bir fiyat ödüyoruz. 10 dolar ödüyoruz. Örneğin standartta ne kadardı? 5,5 dolar. Express'te hemen... Kısa sürede teslim edilirken standartta ise daha uzun süre 2 hafta kadar beklememiz gerekiyor. E şimdi bu fiziksel bir üründe dijital bir ürün neden böyle diye sorduğumda herhalde bunun için likitize ekliyorlar ya da bir ayarlamasını mı yapıyorlar emin değilim. Ama bu aradaki fark da bu şekilde en azından öğrenmiş olduğum kadarıyla sizlere aktarayım. Peki ne çıkıyor bunların içinden arkadaşlar? Şuradaki pack size'ı. Baktığınızda zaten kendiniz de görebilirsiniz içinde kaçer tane land çıktığını Kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar Mantıklı olan kısmı ne Şimdi hemen oraya geleceğim Bunu harcadığınız miktar yaklaşık 5.5 dolar Hemen şuradan Ben size tekrardan game e geçeyim Bir yer daha hemen göstereceğim Net Empire kısmından da tüm Bölgenizi, inventörünüzü, her şeyinizi buradan yönetiyorsunuz. Şimdi bizim burada bakacağımız yer neresi? Explore arkadaşlar. Explorer'a girdikten sonra hemen şurada zaten fiyat olarak düşükten yükseğe doğru sıralar. Sold. Son zamanlarda satılmış olanlara bakacağız ve bir hesap yapacağız size birlikte. Hemen karşımıza çıkan yerde hayvan gibi bir kaç tane sıfır olduğunu okuyamadım. Bir miktarda bit yapılmış. B video orada kısıt. Lan bu ne? Bu doğru mu? diye. Bakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Konuşamadım bile şimdi hatta. Neyse. Burada önemli olan kısım neresi biliyor musunuz? Recent Assault kısmında fullur fiyatlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Fullur 5, Flour 1.5, fullur 1.8. Genel olarak daha da düşelim. Direkt birden hesaplayalım tamam mı? Sizin elinize bazı NFT'ler, Lent'ler gelecek. Ve minimum bile satabildiğinizi düşünün. Burayı gördüğünüzde göre. Tekrar dönelim ikinci kısma. Neydi? Bu droplara bakalım arkadaşlar. Hemen geldik biz ne kadar ödüyorduk 5 buçuk dolar ödüyoruz ve elimize yaklaşık olarak 15 tane hatta yaklaşık değil tam 15 tane land geliyor. Bunların hepsini birden satsak bile bu ne anlama geliyor arkadaşlar. 15 ilk de 1.20 değil daha da aşağı düşsün direkt 10 dolar anlamına geliyor ki elinize daha rare de çıkacak ki eğer doğru yerde Başkasının bölge yapmaya çalıştığı yerde bir land gelirse siz onu 100, 200, 300 hatta daha yüksek fiyatları da satabilirsiniz. Evet bizim şu anki kazancımız burası olacak. Pazartesi günleri dropları kovalayıp arkadaşlar buradaki peklerden satın alarak düzgün yerde çıkmasını dua edeceğiz. Eğer kötü yerde çıkarsa kimse de almayabilir. Bunu da unutmayın. Böyle bir riski olduğunu da bilin arkadaşlar. Düzgün bir yerde başkalarını da almak istediği şekilde çıkarsa çok güzel bir şekilde sadece al sattan hiçbir şey yapmadan para kazanabiliyorsunuz. Bir de şimdi diğer kısımları inceleyelim. Zaten campaignin ne olduğunu gösterdim. Net Empire'da hatta teker teker göstereyim. Biraz önce Explorer'ı söylemiştim. Inventorist'in çantanızı gösteriyor. Managed Terrorist'e arkadaşlar kendi teröriterinizi yaratabiliyorsunuz ya da daha önce yapmış olduğunuzu inceleyebiliyorsunuz. Ben de şu anda yok ama alıp bir an önce yapacağım. Bir sonraki pazartesi gününe kaldı artık. Bu pazartesi'yi kaçırdım. Daha sonrasında satın almak istediğim yerlere eğer bir teklifte bulunduysam bit, buradan bakabiliyorum. Ee, bana gelen teklifleri buradan inceleyebiliyorum. Listelemelerimi kontrol edebiliyorum. Favori aldıysam buradan bakabiliyorum. Daha önceki ticaret geçmişime buradan bakıyorum. Ve almış olduğum paketleri buradan görebiliyorum. Yani özetle Empire tamamen bu land, alsat kontrol ve bölge yönetimiyle ilgili. Zaten pek drop'un nasıl olduğunu göstermiştik. Hah. Hatta burada göstermedim. Diğer kısmı da tekrar deneyelim. Kargo drop arkadaşlar. Kargo drop hani biraz önce söylemiştik ya Bu atıkları toplayacak Dronlar diye. Dronla ilgili satış Buydu. Bunun da hepsi tükendi bitti Arkadaşlar. Geçelim şimdi bir de Diğer kısma. Burası da Düzenli olarak çekilişlerin gerçekleştiği yer eğer bilet alırsanız buradaki çekilişlere katılabiliyorsunuz ve karşında da yine size NFT veriyor arkadaşlar. Oyunla ilgili o son drone kısmı demiştik ya yine drone'ları da buradan görebiliyorsunuz drone progress eğer elinizde varsa burası biriktirici birikiyor biriktirici birikiyor ve belli miktarda ves topluyor atık topluyor ve daha alt kısmında da Tüm dünyada artık ne kadar toplandığını görebiliyorsunuz. Oyunla ilgili genel olarak kazançlar bu şekildeydi. Bir kazanç yolu daha var ama o aslında oyun değil. Ama yine de değinelim. Ne oyunun kendi token'ı stake yaparsanız kazanabiliyorsunuz. %50'ye kadar şu anda APY'si var arkadaşlar. Tabi bunun katlayanı ne kadar süre yatırdığınıza göre değişiklik gösteriyor. 12 aylığı 4 xten Altı aylığı iki buçuk, üçlü üç aylığı bir buçuk, bir aylığı ise direkt bir x veriyor. Uzun süreli yatırmayı planlıyorsanız da mutlaka token'ın düşüşünde hesaba katılın arkadaşlar. Kar edeceğim diye şuradaki düşüşten daha sonrasında zarar etmeyin mutlaka. Kendi araştırmanızı yapın bu konuda. Bir de bu ile ilgili çok yakın tarihte hatta ne kadar kaldı şimdi ayın 7'sine girmişiz. Bir hafta sonra arkadaşlar ayın 14'ünde bir satış olacak ama bu satış... Diğer bu oyunlardaki gibi lens satışı değil bu birazcık daha aslında neredeydi yanlış hatırladık. White whitelist ya da roll, batch aslında direkt rol olarak düşünebilirsiniz. 50.000 tane satacaklar 50.000 evet baya yüksek bir adet ama bundan başka hiçbir şekilde başka satışı olmayacak. Ve bu batchlerde rollerde 3'e ayrılacak şuradaki renklerinden de görebilirsiniz. Gold, silver ve bronz olacak. En yükseği tabii ki de gold arkadaşlar sonra silver sonra bronze geliyor şurada da zaten söylüyor peki ne işe yarayacak? Eğer oyunu düzenli oynamak istiyorsanız, ben o tamam bu oyunu sevdim, bölge kuracağım, net bir projenin içinde yer almak istiyorum diyorsanız o zaman lazım. Çünkü bu size aslında early adopter statüsü verecek, rolü verecek. Diğer projelerden de bilirsiniz, early adopter olduğunuzda ya satışlara erken katılabiliyorsunuz, özel sizlere açık satışlar olabiliyor. Aynı zamanda ekstradan indirimli diskantlığı alabiliyorsunuz, bu size... Erken erişim ya da özel bir rol verecek denemesi tamamen size ait arkadaşlar. Dilediğiniz kadar deneyebiliyorsunuz. Bir sınır yok, bir cüzdan işte bir adet vesaire gibi bir limit yok. Rastgele silver, gold, bronzdan bir tanesini veriyor. En değerlisi gold'unu çıkartırsanız belki bunu OpenSeal'de bile satabilirsiniz. Bu satışa katılmayı düşünürseniz ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle fiyatı 0.03 Ethereum 50-60 dolar civarında olacak. Fakat buna katılabilmek için Mutlaka şu biraz önce gösterdiğim yer neredeydi hemen buradaydı buraya minimum kendi tokenından 10 adet stakelemeniz gerekiyor o da şurada yazıyor Kendiniz de görebilirsiniz minimum 10 ixt'nin stakelenmiş olması gerekiyor eğer bunu stakelemezseniz de satışa katılamıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki land satışında land almayı deneyeceğim ve land'ler benim elime ulaştıktan sonra bakalım nerede çıktı? Satabilecek miyim, satamayacak mıyım? Ne olacak? Eğer satabilirsem o tamam. Bunun da güzel kazanç oldu diye ikinci videoyu da sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Neyse bakalım. Bir sonraki projede görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.